Eğer bir doktor, hastasının diyabeti olduğunu ya da diyabet riski taşıdığını düşünürse, hemoglobin A1c tahlili yaptırmasını tavsiye edebilir. Benim bu videoda yapmak istediğim şey, hemoglobin A1c'nin ne anlama geldiğini, aynı zamanda da bu tahlilin aslında diyabetle ya da diyabetin önemli bir yan etkisiyle ne ilgisi olduğunu araştırmaktır. Ki bu, yüksek kan şekeri ya da hiperglisemidir. Bunu yapmak için önce kırmızı kan hücrelerini düşünelim. Aslında şimdi sizin bunun diyabetlerine ne ilgisi var diye düşündüğünüzü biliyorum. Merak etmeyin, birazdan oraya da geleceğiz. Kanımızdaki temel oksijen taşıyıcıları kırmızı kan hücreleridir. Bunların şekli baklavaya benzer, baklava deseni gibi, baklava şekli gibidir. Ve bir kırmızı kan hücresinde yüzlerce, milyonlarca hemoglobin molekülü ya da hemoglobin proteini vardır. Şimdi buraya biraz hemoglobin proteinini çizeyim size. Aslında benim öğrendiğime göre her kırmızı kan hücresinde 200-300 milyon tane bulunuyormuş bu hemoglobin proteinlerinden. Ve bizim trilyonlarca kırmızı kan hücremiz vardır. Yani hepimizin çok miktarda hemoglobini vardır. Kırmızı kan hücrelerini kırmızı yapan da zaten hemoglobindir. Hemoglobin oksijenle bağlandığında kırmızı bir renk alır. Tam şuradaki bunların her biri hemoglobin proteinleridir. Şimdi şöyle olur. Hemoglobin, önce size daha büyük bir hemoglobin çizeyim, bir saniye. Eğer hemoglobinin yanında biraz glikoz varsa, şöyle hemen bu arada hemoglobinin yanında yüzen biraz da glikoz çizeyim. Eğer yanında biraz glikoz varsa, bir ihtimal, çok yüksek bir olasılık değil ama bir ihtimal, hemoglobin ve glikozun birbirlerine çarpma olasılıkları vardır. Birbirlerine en doğru biçimde bağlanacakları şekilde. Ve böylece glikozun hemoglobine bağlandığı gibi bir durum oluşacak. Şimdi glikozun bağlandığı bu hemoglobine glikozlu hemoglobin denir. Buraya glikozluyu yeşille yazdım çünkü glikoz için yeşil kullanıyordum. Glikozlu hemoglobinin ya da bir miktar glikozun bağlandığı hemoglobinin başka bir ismi de hemoglobin A1c'dir. Şimdi bir anda bir şeyleri anlamaya başladığınızı tahmin ediyorum. Hemoglobin A1c seviyenizi ölçtürdüğünüzde, bu hemoglobin yüzleriniz için bir tahlildir. Yani hemoglobin A1c testidir. Yani bir kan tahlili yaptırıyorsunuz, Tahlil yapanlar hemoglobin miktarının tümüne göre hemoglobin A1c yüzdesini ölçüyorlar. Ve bunun normal bir dağılımı, yani eğer makul bir süre için kan şekeriniz normalse, hemoglobin A1c seviyeniz yaklaşık %4 ile %6 arasında olacaktır. İnsanlar bu dağılımı hala daraltmaya çalışıyorlar. Ama bununla kan şekeri arasında sıkı bir ilişki kuramayız. Aslında ilişkisi var tabi. Ama yine de aynı kan şekerine sahip olan insanların yine de oldukça hemoglobin A1c seviyeleri olabilir. Ama yüzde 4 ile yüzde 6 arası normal kabul edilir. Ve eğer daha yüksek, yüzde 7 ya da yüzde 8'den yüksekseniz, yüzde 7 ya da yüzde 8'den yüksek, yani eğer hemoglobin A1c seviyeniz sanki yüzde 9 ya da 10'sa bu yüksek sayılır. Yani bunun kan dolaşımınızda ne kadar glikoz olduğunu belirttiğini düşünebilirsiniz. Çünkü kan dolaşımınızda ne kadar çok glikoz varsa, o glikozun hemoglobinle reaksiyona girme olasılığı gerçekte o kadar artar. O zaman da daha yüksek bir hemoglobin A1c yüzdesine sahip olursunuz. Bu tahlilin yararlı olmasının bir nedeni de şudur. Parmak ucundan iğne ile yapılan testlerde siz zaman içinde herhangi bir noktadaki kan şekerinizi alırsınız. Yani o anki kan şekerinizi öğrenirsiniz. Ama biliyoruz ki kan şekeriniz gün boyunca değişir. Mesela ne kadar aktif olduğunuza göre değişir ya da o sırada yemiş olduğunuz şeye göre değişir. Bu yüzden kan şekerini ölçtüğünüzde sadece bir örnek almış oluyorsunuz. Ama gün boyunca kan şekerinizin nerelerde olduğunu bilmiyorsunuz. Örnek almayı sürdürmediğin sürece tabii ki bu da oldukça sinir bozucu olabilir. Bütün gün e, iğneyi parmağınıza batırıp duracaksınız hiç hoş duyulmuyor değil mi? Hemoglobin A1c ile birlikte, kanınızda ne kadar glikoz bulunduğu tespit edilir, yani daha uzun bir süre boyunca ve genelde son birkaç ayın ölçüsü olarak kullanılır. Çünkü, kırmızı kan hücreleri ve içindeki hemoglobinin ömrü yaklaşık 120 gündür. Bu elbette tüm hemoglobininizin bir günde üretildiği ve tümünün 120 gün sonra öldüğü anlamına gelmez. Bazı kan hücreleriniz ve hemoglobininiz sadece birkaç saniye önce oluşmuştur ama bazıları da 120 gündür sizinledir mesela. Yani ortalama olarak bunlar yaklaşık 60 günlük ya da 2 aylık olacaklar. Böylece bu yüzdeyi ölçerek kesinlikle 120 günden daha eski herhangi bir şeyin yüzdesini almış olmuyorsunuz. Ve ortalama olarak 2 ay önce oluşmuş şeyleri görmüş oluyorsunuz. Bu yüzden bu yüzde çok yüksek olursa şunu gösterir. Bakın işte vücudumdaki ortalama hemoglobin molekülü şu noktada 60 günlük olabilir ve bunların %7 ya da 8 kadarına glikoz çoktan bağlanmıştır. Bu da muhtemelen benim normal insandan daha fazla kan şekerim bulunduğunun bir göstergesi çünkü normal koşullarda hatırlıyorsunuz glikoz sadece hemoglobinimin %4 ile %6'sına bağlanacaktı. Bu durumda umarım hemoglobin A1c'nin ne olduğunu bu açıklar. Fakat bu videonun başında da dediğim gibi, şimdi de söylemek istiyorum ki ben doktor değilim, hatta doktorlar arasında bile bu hemoglobin A1c testinin, tahlilinin, ölçümünün neyse, ne kadar yararlı olduğu konusunda bir tartışma var. Neyi ölçtüğü ya da aslında ne kadar eskiye gidip glikoz seviyelerinizi değerlendirdiği konusunda. Aynı zamanda daha önce de değindiğim gibi, aynı kan şekeri olan iki kişinin farklı hemoglobin A1c seviyeleri olabilir. Bu da kaç yaşında olduklarına ve başka hastalıkları olup olmadığına bağlıdır.